Kral hareket yapmış taksici. En azından haydi cevap alırım, haydi Karşılaşma bulundu. Şöyle bir kaçamalısına kaçın. Onları bulurum. Selam, Türk'e mi? Burası Türk sunucusu, Aptal Pekala, oyun Pekala, oyunlarının yapımcılığı oyun çıkarttım. <gülüyor> Şunların karışımı yeni bir fps oyunu. Ve her karakterin kendine az, dört farklı yeteneği. <gülüyor> Gerçekten... <gülüyor> <Şimdi gülüyor> Lükkan oynadık! Rob'u değil mi ya o? <gülüyor> Oyunda niye böyle bir şey var? O damar <gülüyor>, gülüyor. Ne yapıyosun? Hayır, hayır ne yapıyosun? <gülüyor> Bu oyunu kesin oynayamayacağım. <gülüyor> ah! <Aa>, ne? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok kötüydü. Ne oluyor lan bre? Hadi hadi Ne <Hadi>, oluyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Başaramadım. Neymiş? Oh. Oh. Ne? Ne? <gülüyor> ne? Bunu kesinlikle yapıyoruz. Evet, evet. Tamam, tamam şöyle. Tamam, tamam alt lazım vurma vurma her vurma. nereye? lazım. Şöyle bu. Ay Aynen bu. Gidiyor Aileme gidiyorlar nereye gidiyor? Ahut utan çakaptım Yaaay sağlık Geldi az geldi Belkiyom gel. ya alırsın ya. Ne? Ne? Baktayım, ne oğlum? <gülüyor> ne? Hayır hayır hayır hayır Oğlum repotlayın şu aptalı ya trollü yok oyunu öğrenmem gerek Vatic'in <gülüyor> bana yol göster. Ne oluyor lan? Göktereme lan bırak Bunu benden öğrenmiştir kesin sovoklara. Teşekkürler Ferit. Göktene var yarla. İnanılmaz, İnanılmaz. Yol gösterici <gülüyor> olmuşum gerçekten. Göktene var yarrak Cümlesiyle. Asperger Onu okuduk Mako teşekkür ederim